Ne güzel bak mesela e-sporda bir takım attılar mesela gideceğim o takımı temizleyeceğim ve yoluma devam edeceğim. Ondan sonra ne güzel iş. Buradan bir şey çıkar mı otomatik? Otomatik yok gibi. almaz çıktı. Adamı attınız da buraya. Hiç ses şaka yapıyor. ben siz daha rahatladınız. Hadi güle güle bu adamları görmedim la hiç adamları şu anda hiç görmedim ben Adamlar atladı buraya Cardosan sekilde bulmuş utanmadan M24 bulmuş utanmadan Direkt hızlıca gidelim e-sport'a. Evet. Avantajı biz kapalım. İki bombamız var. Yeterlidir şu anda. bu kıyı tarafına bakalım deniz tarafına buralara bakalım yok gibi var da yok gibi ama buradaki alanlar nereye atladı nereye gittiler yemezsin ya geldim petito petito Neredesin sen? Diğer kanki Keita'mız nerede? Ölmüş o. Valan sağa geçmiş haberimiz yok. Adama eve mi gitti? Evlerde mi? Güle güle. Haydi gide gide. Senede kar 98 var. Herkese kar 98 fırlıyor Kaya havada mı duruyor bana böyle geliyor. 3 itiyor. çok zor düşüyor ya. Fazla atlama, zıplama. Ha, çift sayıları çıkmadı lan sağdan soldan arkadan sıkıp sıkıp duruyorlar kekler bu nereden sıkıyor öyle ya çatı tepeden sıkıyorlar buradan ayrılma vakti Ben arkadakilere göstermem lazım kendimi. Ah. o oy oy oy oy, oy oy oy oy oy oy ne ki? Oy. Berican. adamlar gördüm seni senin o küçük kafanı gördüm hadi güle güle fazla gaza gelme bu arada bir bu evdeki bak oy oy oy ne ki oy RAM kaydı mı nerede? Görüm küçük kafanı. Sen şaka yapıyorsun. Sen şaka yapıyorsun. burada o adam beni nasıl öldürmedi yeni adam zor imkansız başardı diyorlar ya hadi bomba bomba yağmuru bomba yağmuru bomba yağmuru maç böyle bitiyormuş görmüş